bizi çevremiz ve denizlerimiz için bazı adımlar atmaya davet ediyoruz. Gelin deniz çöpü ve çevre ile hep birlikte mücadele edelim. Gazete az denizden yeni çıktı bunlar. Derya kuzusu, derya kuzusu. Sana neler neler geçirdi. Sen de topluyorsun, ben de topluyorum ama bu çöp bitmiyor. Yani deniz bitiyor, çöp bitmiyor. Ben de yaklaşık 25 yıldır topluyorum. 8 yıldan beri de bu çalışmaları yapıyorum. Şu bildiğimiz strafor Çocuk arabası veya pazar arabasının tekerleği. Tek Şunlar şiletler. Mandal, mandal. Mandal zaten olmazsa olmazımız. Şimdi bana soruyorlar, bunları sen mi yaptın diye. Hiç üzerime almıyorum vallahi. Hepimizin yaptığı eserler bunlar. And